Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerinde sonunda beklediğimiz gün geldi ve Milli Muharip Uçağın motorları çalıştırıldı. Şimdi bu görüntülerin e, projenin bağlı olduğu Savunma Sanayi Başkanlığından paylaşılmasını beklerken tabii ki haberler durmuyor. Bunlar gerçekten çok sevindirici haberler. Yavaş yavaş yer testleri başlayacak. Arkasından ilk uçuş için geri sayım gelmeye başlayacak. Bu haberlere. Gözümüz Ankara'dayken bir taraftan da kulağımız Güney Kore'de. Niye? Çünkü Güney Kore'nin geliştirdiği 4.5. nesil savaş uçağı projesi KF-21'de bir taraftan test aşamaları devam ediyor. Arka arkaya prototipler uçuruluyor ve son uçan prototip de 2 kişilik. İşte bu videomuzda Önce biraz Milli Muharip uçağın motor çalıştırmasıyla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Arkasından da Güney Kore neden çift kişilik bir 4.5. nesil savaş uçağı yapıyor bu konuyu dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Hatırlayacaksınız bundan yaklaşık bir ay önce Hürjet motor çalıştırmıştı. Hürjet TUSAŞ'ın geliştirdiği jet motorlu bir eğitim uçağı yapılan motor çalıştırmada motor son dakikaya kadar Ocak ayının son günlerinde Türkiye'ye ulaşmıştı. Hemen TUSAŞ mühendisleri F404 olarak adlandırılan General Electric imalatı motoru Hürjet'e taktı ve bu motor çalıştırmayla birlikte yer testleri aşamasına geçildi. Kısa bir süre içerisinde de ilk uçuş bekliyoruz. Dönüyoruz hemen Milli Muharibe. Milli Muharip uçağı en son 15 Ocak tarihinde Ankara'da görmüştük. Gerçekten birçok parçası takılmış ve gerçekten beklediğimden de çok daha ilerideydi. Uçağı gördüğümüz sırada uçağın üzerindeki iki motor. O da General Electric yapısı. Bizim F-16'larda da kullanılan F-110 GA-129 serisi motor. Onların da takıldığını görmüştük. Sonunda uçak sistemleri, motorun entegrasyonu, yakıt, hidrolik sistemleri bunların takılması gerçekleştirildi ve geçtiğimiz günlerde de uçak o imalat noktasından çıkartılıp motor testinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı ama tabii bu tabii resmi bir paylaşım değil. E sonuçta proje Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı ve önümüzdeki günlerde de ben bunun videosunun geleceğini açıkça tahmin ediyorum. Peki bu süreçten sonra ne olacak? Önümüzde bu yıl sonuna kadar yapılması beklenen bir ilk uçuş var. İlk uçuşu Milli Muharip Uçak f 129 motorlarıyla gerçekleştirecek çift motorlu bir uçak biliyorsunuz. Bu uçak temel özelliklere sahip bir uçak olacak. İstenilen niteliklerdeki yani blok 0 test uçakları blok 1 olarak adlandırılacak. Ee, ve bu uçaktan da ilk blok 1'de 40 adet yapılacak. Bu uçak ise 2025 yılında ilk uçuşunu yapacak. Bu sırada zaten yaklaşık 2 yıllık dönemde uçağın testlerin önemli bir kısmı da tamamlanmış olacak. Arkasından hızlanacak proje ve 2028'de de Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk uçağın teslimatı planlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin planı TUSAŞ'ın tasarımına göre ilk etapta Blok 0'lar test uçağı, Blok 1'ler ilk imal edilecek seri. Bu uçaklarda General Electric yapısı f 110 129 serisi motorlar kullanılacak. Bundan sonrası yani blok 2 ve 3 ki blok 2 ve 3'te 5. nesle geçilmesi hedefleniyor. 5. nesil içinde özel motorlara ihtiyacınız var. Niye? E malum bu F110'lar 4. nesil, 4.5. nesil savaş uçaklarına kullanılıyor. Ama bir uçağın stealth yani radara görünürlüğü düşük olması için arkasından az ısı yayması lazım. Ayrıca... Afterburner olarak adlandırılan yani bu maksimum güç kullanılırken ki motorların arkasına baktığın zaman böyle bir alev topu uzaması olur. Burada da uçağın afterburner art yakıcı kullanmadan seyir sırasında ses hızının üzerine çıkma özelliğine de sahip olması lazım. Bunları yapabilmek için de 5. nesil teknolojiye sahip motor üretmeniz gerekiyor. Türkiye'nin de halen bu konuyla ilgili farklı yaklaşımlar var. Yurt dışından alınacak teknoloji, Türkiye'de geliştirilecek parçalar, ortak yapım gibi muhtemel önümüzdeki günlerde bu motor konusu da netlik kazanacak. Ve buradan sonraki nesil, 5. nesil üretilecek milli muharip uçak içinde yavaş yavaş bilgiler akmaya başlayacak. Ve buradan da böyle bir yol haritası gerçekleştirilecek. Evet bu mutlu haberi verdikten sonra yeni nesil savaş uçaklarıyla ilgili bana bir başka genel önemli soru da buna bu habere sitemizde de yer vermiştik. Korelilerin KF-21'in çift kişilik modeli. Genelde baktığımız zaman 5. nesil uçakların pek çift kişilik modeli yok. Örneğin F-22 tek F-35 tek kişi çift kişilik modeli yok. Niye çift kişilik modeller yapılıyor? Öncelikle amaç eğitim uçuşunun gerçekleştirilmesi. Genellikle de önde öğrenci pilot, arkada öğretmen pilot oturuyor ve bu uçağa e, gerekli işte öğretmenle uçuluyor. Gerekli niteliklere sahip olduktan sonra pilot tek kişilik uçakta bu görevi yapıyor. Ama şöyle bir havacılık tarihinin eskisine gittiğimiz zaman aslında iman edilen uçaklar hep tek kişilik uçaklardı. Birinci Dünya Savaşı'nın uçakları veya arka kokpite koyduğunuz zaman orada silahçı otururdu veya bomba atan bir görevli otururdu. Bunlar yavaş yavaş 2. Dünya Savaşı ile birlikte tamamen tek kişilik uçaklara doğru yönelim artıyor. Fakat bu bu uçakların performansları çok yüksek. Düşünün hiçbir uçağı bir öğretmen pilotla bile hissetmemiş bir pilotun tek başına alıp o uçağa uçurması hiç de kolay bir şey değil. Ve çok fazla da tabii kaza alıyor. Bu konsept ilk jetlerde de devam ettikten sonra ki Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmiş F-84G, F-84F veya F-86 tipi uçakların çift kişilik modelleri Türk Hava Kuvvetleri envanterine hiç girmemiş. Bunlardan çok az 1-2 tane özel modifikasyonla yapılmış ama bu uçaklar hep tek kişi. Hatta yolların böyle esprilerini anlatırlar. Ee, öğretmen pilot önce uçacak pilotu kokpite koyarmış. Hatta kanadının üzerine çıkıp beraber taksi yapıp uçağı öğretmeye çalışırlarmış. Gerçekten çok kolay bir yöntem değil. Daha sonra Hava Kuvvetleri'nin envanterine giren işte F-100, f, f 2 F-104, F-5 gibi uçaklardan Çift kişilik eğitim modellerinin alınmasıyla eğitim standartları artıyor. Ama günümüzde gelişmiş simülasyon sistemleri artan eğitimle birlikte e, yeni bir yaklaşım özellikle Amerikalıların yaklaşımı bu uçağın çift kişilik modeline gerek olmadığı yönünde. Zaten arkaya bir kokpit koyduğunuz zaman uçağın ağırlığının artmaması için. Ya yakıt tankından bir miktar vereceksiniz. Sonuçta arkada bir pilot oturuyor. İşte teçhizatıyla nereden baksanız 100 kilo bir ağırlık. Fırlatma koltuğu, koltuk etrafındaki işte göstergeler, sistemler çok ciddi bir ağırlık. Ve uçakların performansını düşüyor. Ve bir uçağı da kaybetmiş oluyorsunuz artık. Günümüzün 5. nesil savaş uçakları da çok ciddi para. Peki Koreliler niye eğitim modeli yapıyor? Veya Kore'den biraz daha bizim tarafa doğru gelelim. Çin. Çin'in 5. nesil savaş uçağı bu uçakla da ilgili, J-20 ile de ilgili hem çift motorlu ve çift kişilikte bir modeli yapılıyor. Burada da Çinliler ve Koreliler şu yaklaşıma sahip, arkada uçacak pilot bu uçakta birçok görev var. İşte radarlar çok gelişmiş, etrafı tarıyor, elektronik karıştırma yapabiliyor, düşmanı takip edebiliyor veya atış sistemleriyle ilgileniyor gibi veya uçak taşıdığı podlarla özel görüntüler alacak diyelim. Arkada oturan pilot bunlarla ilgilenirken öndeki pilot uçağı uçuruyor ve bir görev paylaşımı oluyor. E, bu yaklaşıma Amerikalılar şöyle diyor. Biz öyle bilgisayarlar, uçuş bilgisayarları veya yapay zeka koyduk ki pilot orada bir e, komutan görevinde ve uçağı yönetmesinin yanı sıra bu görevlere de odaklanıp eşit iş yüküyle birlikte bunu yapabiliyor. Bu da tabii başka bir e, yaklaşım sonuçta. İşte sivil havacılıktan bir örnek vereceğim Airbus'ta side stick, kenarda Löwe F-16'da da f tane aynı milimari uçakta da mesela aynı ama mesela Boeing ortada Löwe kullanıyor ee, Boeing'in yaklaşımı da felsefesi de işe bakışı da bu şekilde ee, renkler ve lazlar tartışılmaz diyerek böyle bir Karadenizli değerli takipçilerimize de böyle bir selam çakalım işin esprisi tabii ki bu bu ayrı yaklaşımların Kendilerine göre avantajları var veya dezavantajları var. Sonuçta bir yol seçip buna doğru devam edilebiliyor. Bundan dolayı da farklı farklı yaklaşımlar ortaya çıkabiliyor. Yine işi milli muharip uçağa bağlayalım kapatmadan önce. Milli Muharip uçağın çift kişilik modeli düşünülmüyor. Bu konuyla ilgili işte konulacak yazılım, yapay zeka sistemleri pilotun yükünü azaltacağı için bu konuda Türk Hava Kuvvetleri'nin tercihi tek kişilik model olmuş durumda. Evet detaylı havacılık haberleri tolgözbek.com sitemizde WhatsApp hattımız var. WhatsApp hattımıza üye olup haberleri anında cep telefonuna düşmesini sağlayabilirsiniz. Sosyal medyanın hemen hemen her türlü yanında sizlere haberlerimizi, videolarımızı, fotoğraflarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.